Atıp da gülenme Bir dakika Kardeşim Spotify'den dolar yatmıyor mu diye Güzel bir soru sormuş Evet dolar yatıyor Dolar yatıyor doğrudur Ama Şöyle bir durum var hemen bakalım Şu an spotify üyeliği Türkiye'de spotify üyeliği ne kadar Hemen bakacağım sizin için Ayda 29.99 Şu an Yani 29.99 ne demek 29.99 TRY to euro Arkadaşlar bir Spotify üyeliği şu an 1.72 euro. Almanya'da 10 euro. Yani bu yüzden zaten bunu yap şey yaptığınız zaman bizim geldiğimiz bizim geldiğimiz nokta şu an öyle bir şey ki biz zaten Türkiye'deki dinlenmelerden para alıyoruz. Türkiye'den dinlenme parası aldığımız için zaten Türkiye'deki kullanıcılardan alıyoruz biz bu parayı. Yani bizim şu an yani 10 milyon 20 milyon bir şarkının dinlenmesi lazım ki Almanya'da 1 milyon streamden kazanabileceğimiz parayı kazanabilelim. Bu yüzden de hiçbir boka yaramıyor kardeşim. Dolar almanın hiçbir manası yok. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey değişmedi. Her şey çok daha kötü bir yere gidiyor. Ne olacak anasını satayım? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Allah aşkına bu nedir ya? Bir saniye. Ne oldu lan? Hah. Al baba. Al. Al. Bu nedir ya? Ver ya müziği.